yukarıda belirtmiş. Ben bunu yayınladım tıbbekleri. Ama hareket olmayan yerlerde okuyucu onları kesin okusun diye. Burada Ebu Hanife'ye tabii Lireysin bir İmam-ı Azam, Ebu Hanife ve Numa sabit diye onun künyelerini belirtiyor, onun vefatını belirtiyor. Burada... Hangi şehirle birlikte basıldığını belirtiyor. Şerhi, Ebil Mütahar Şerhi. Bu Osmanlı döneminde en çok yaygın okunan şehirlerden bir tanesi. Ve 1914 yılında basıldığını anlıyoruz. Metne başlamadan önce sormak istediğiniz bir konu var mı? Metini indirdiniz, hepinize var. Evet. Şimdi bu metinlerin bir özelliği arkadaşlar. Kelime sayısı sınırlı ama için ifade ettiği anlam, kastedilen anlam çok geniş. O açıdan e, kelime sayısını saysak sınırlı kelime sayısı var, 4-5 sayfa. Ama e, anlam itibariyle çok e, etkili bir metin olduğu için çok fazla okuyup hızlı kelime sayısını artırmak, çok fazla e, metini veya ibariyi okumak yerine burada metni anlamaya çalışmak daha önemli. Anlam yoğun olduğu için. Şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aslû't tevhîdî, tevhidin aslı. Ve mâ yasihhul itikâdu aleyhi ve kendisine inanılması doğru olan hususlar yecibu en yegule. Âmantu billâhi. Allah'a iman etmektir. diye devam edecek. Yani tevhidin aslı ve kendisine inanılması doğru olan hususlar. Allah'a iman, meleklere iman, nokta nokta noktadır diye devam etmiş olacak. Burada Önce bir okuyalım isterseniz asr ve ma yasifu itikad-i aleyhi yecbu en yakule amen tübillahi ve melaiketihi ve kütübihi ve gusulihi ve ba'de'l-nevti ve kaderi hayr-i ve şerr-i ibnallahu Şimdi burada ilk dikkatimizi çeken tevhidle başlamış olması şimdi cümlelerde Türkçe cümlelerde yüklem önemli bu Arapça ifadelerde de e, kullanılan ilk kelime dikkat çekiyor, önemli oluyor. Burada başka bir şeyle de başlayabilirdi. Ama asr-ı tevhid diye tevhidle başlamış. Bunu şöyle anlayabiliriz. Kur'an-ı Kerim'in indi dönemi itibariyle bakıldığı anda e, ateist toplum yok. Yani müşriklerde, Yahudilerde, Hristiyanlarda yani inanç var bir şekilde ama hak inanç veya tevhid üzere inanç bulunmadığı için Kur'an-ı Kerim'in birinci öncelikleri de bir tesis etmeye çalışmak. inancı da tesis etmeye çalışmak. Ebu Hanife de buna vurgu yapıyor. Tevhidin temeli. Diye başlıyor. Ömer yasihel itikadü aleyhi. Kendisine inanılması doğru olan hususlar. Diye ikinci bir özne ekliyor. Şimdi ikinci özneyle ne kastediyor olabilir? Yani kendisine inanılması doğru olan hususlar. Şimdi biliyorsunuz insanlar yemek, içmek, uyumak nasıl e, fıtre bir ihtiyaç ise inanılma da insanlar için doğal bir ihtiyaç. Bu doğal ihtiyacı e, hak olan e, konulara inanabilirler veya batıl olan konulara inanabilirler. Dolayısıyla inanılan konuların hak mı olması, sahih mi olması, batıl mı olması önem taşıyor. Ebu Hanife burada insanların inanması gerektiğini bildiği için, bunun bir temel ihtiyaç olduğunu bildiği için inanılması gereken konuların sahih olmasına şart koşuyor. Yani sahih konulara inanması şart koşuyor. Bunu örneklendirebiliriz. Örneğin baba oğul kutsal ruh diye Hristiyanların da bir inancı var. Ama bu inanç sahip değil. Veya işte müşrik Arapların Allah'a ortak koşmak amacıyla kendi dualarını, niyazlarını Allah'a ulaştırmaları amacıyla putlara verdikleri bir inanç var. Onlara bir değer ats ediyorlar. Ama bu değer hak bir değer değil. O yüzden inanç her toplumda var. Biliyorsunuz yakın zamanda İngiltere e, Philip vefat etti. Veliat Philip. Afrika'da bir kabile, onu yaşayan Tanrı olarak inanıyormuş. Yani Hindistan'da bir grup, Afrika'da bir grup, yaşayan insan Tanrı şeklinde inanıyorlarmış. Görüldüğü gibi yani inancın hakkı da olabilir, sahihi de olabilir, batılı da olabilir. Önemli olan inancın sahih olması. Burada ilerleyelim şimdi. Ebu Hanife o zaman iki şeye vurgu yaparak mekne girmiş oldu. Bir, tevhid. Önemlidir dedi. Tevhid iki. İnanılması gereken şeyleri hak olması önemli. Bu iki şey önemli olduğu için bunları sıralıyorum diyor. Tevhidin temeli ve inanılması doğru olan hususlar. Amentü billahi, Allah'a iman etmektir. Ve melaiketliliği, meleklerine iman etmektir. Ve kütübihi, Allah'ın gönderdiği ilahi kitaplara iman etmektir. Ve rusulihi, ona gönderdiği peygamberlere iman etmektir. Ee, Velba'di badel mevti, ölümden sonra dirilmeye iman etmektir Vel kaderi, hayri ve kaderi hayrı ve şehrin Allah'tan olduğuna iman etmektir burada iman eserlerini tanımış olursak Allah'a iman bir melekler iki kitaplar üç resuller dört ölümden sonra devrilmek beş kader aldı altı iman eserler burada yer alıyor şimdi bazen Ebu Hanife'ye eleştiri de yöneltirler işte hadis bilmez hadisten anlaması gibi oysa Ebu Hanife Kullandığı bazı ifadeler, dayandığı birçok görüş, ayet hadisi dayandığı gibi, e, dayandığı bazı ibareler de hadisten adımlanır. Şimdi, ahmet Billah diye, Billah diye başlayan şu kısımlar, Cibril hadisinin farklı varyantlarını da geçiyor. Yani biliyorsunuz, Cibril aleyhisselam, Peygamber Efendimiz'in huzuruna gelip, insan suretinde, iman nedir, İslam nedir, ihsan nedir diye soruyor ve onun cevabını veriyor İşte iman, ihsan, hadiste yer alır. Hadiste altı madde yer alıyor, e, kaderin içinde dahil olduğu mat, altı madde yer alıyor. Fıkıh vekberin bu girişinde de aynı madde de sıralanıyor. Yani Ebu Hanifar şu şöyle yapmamış, e, Tevhid'in aslı ve inanılması doğru olan hususlar, Sibril hadisinde de geçtiği üzere şunlardır dememiş. Doğrudan o altı madde isaymış. Başka dikkatimizi çeken ne var bu sıraların iman esasları sıralamasında? E, Ölümden sonra diriliş şeklinde yer alıyor. Oysa biz şimdi öğretirken okullarda, camilerde işte peygamberlere inanmak, ahirete inanmak diye öğretiyoruz. Yani eğitim-öğretim açısından karşı tarafı etkilemesi açısından ahirete iman diye öğretmek mi daha etkili? Ölümden sonra diriliş diye öğretmek mi daha etkili? Bence ölümden sonra diriliş diye öğretmek daha etkili. Çünkü ahirete iman diye öğrettiğimiz anda kişi şöyle düşünebilir, ben daha... 18 yaşındayım, 25 yaşındayım, 30 yaşındayım. Ahiret dediğiniz yıllar sonra olacak bir olay diye düşünebilir. Yani çok geriye atan bir, bir algı var ahirette. Oysa ölümden sonra diriliş dediği zaman iki şeye vurgu yapılıyor. Bir, ölüm var. İki, ölümden sonra diriliş de var. Dolayısıyla ölüm varsa hangi yaşta olursun olsun ona göre hazırlık yap. Öldükten sonra diriliş varsa ona göre hazırlık yap şeklinde. Ölümden sonra diriliş şeklinde vurgu yapılıyor. Şimdi ayetlerde de benzer kullanım var. O açıdan bu tercihi benim açımdan da isabetli tercih, pedagogik açıdan. Sonra e, kader, hayrıhi ve şerrihi allah Teala, kaderin hayrı ve şerrihin Allah'tan olduğuna iman etmek diye e, kaderle ilgili maddede iman nefesleri arasında sıralanıyor. Biliyorsunuz bu da ilk dönemlerde kaderiye, daha sonra muhtezile adını alan e, kelami mezhep tarafından insan özgürlüğü açısından e, düşünülerek insanın özgür olması, Hesap verebilmesi, dolayısıyla cennet veya cehennem hak edebilmesi açısından kaderin olmaması gerektiği düşünürdüğü için kader iman esas olarak sayılmaz kaderin gelen ee, Burada Ebu Hanife, işte Ehl-i Sünnet'in sessiz çoğunluğu dediğimiz o sessiz çoğunluk tarafından kabul edilen esasların sıralayarak Hüseyin'in girişinde bunu belirtmiş oluyor. Şimdi şuna dikkat etmemiz gerekir arkadaşlar. Bazen bazı insanlar haksızdır, sesi çok çıkabilir, çok gürültü yapardan, çok bağlayıp çağırabilirler. Ama e, icma dediğimiz bir fıkhıda bir delil var, Müslümanların çoğunu ifade ediyor. Müslümanların çoğu kanaatleri e, batıl üzerinde birleşmez, hak üzerinde birleşir. Dolayısıyla adı icma olsun veya olmasın Müslümanların çoğu bu konuda ittifak etmiştir. Yani iman seslerine Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, Ahirete, kadere şeklinde iman etmiştir ve bunu ilk dönemlerden itibaren de bunu bu şekilde yazmış, çizmişlerdir. Ebu Halfe de aynı geleneğe uyarak iman esaslarını bu şekilde belirtiyor. Sonra vel hisabu vel mizani cennetu naru hakkun işte hesap, mizan, cennet, cehennem, hakkun kullu bunların hepsi de haklıyor. burayı okurken diğer de fark etmişsinizdir sisteme eklediğimi. Burada vel hisabe diye okuyanlar da var yukarıya bağlayarak yani vel kadere hayrihi ve şerrihi Allah teala vel hisabi diye amen tübiye atıp yaparak oraya vel ver vel mizani diye okuluş tarzı da var. Sonuçta fark etmiyor. Yani birini düşünürsek tevdidin aslı ve inanılması doğru olan hususlar Allah'a, meleklerine, kitaplarına peygamberlerine, ölçükten sonra dirilişe kadere, iyiliğin kötülüğün Allah'tan olduğuna hesaba mizana cennette iman etmektir. Bunların hepsi haktır diye de yukarıya bağlayabilirsiniz. Yukarıya bağlamadan Allah'a meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ödükten sonra devrilmeye kadere iman etmek e, tevhidin ve inanılması gereken şeylerin hastadır. Hesap, mizan, cennet, cehennem de haktır diye de ikiye de bölebilirsiniz. Bu kalmış. Şimdi geri girmişken ifade edeyim. E, Kur'an-ı Kerim'de de yedi harf meselesi var biliyorsunuz. Kur'an yedi harf üzere indiriye. Onun Bunun yedi harfin ne oldu? Kur'an'ın bir üzere inmesinin ne olduğuyla ilgili yapılan ihtilaflar var, farklı görüşler var. Bunların bir tanesi okuyuş farklılığıdır. Lefteye dayanak okuyuş farklılığı veya iraba dayanak okuyuş farklılığıdır. Arapça bir metinde hareket yoksa, o aynı anlamak gelecek şekilde veya yakın anlamda olacak şekilde okunması ihtimali vardır. Dolayısıyla klasik Arapça metin okurken iki kişi okuduğu zaman yakın anlam anlayıp hareketi farklı yapabilirler. Yani, belki hisabi diye de okuyan olabilir ve isabı diye de okuyan olabilir. Bu Arapçadaki bir zenginlik diye düşünebiliriz. Şimdi burası iman esaslarıyla ilgili kısım. Bu dört satırda ne var? Elimizde ne olduğuna bakalım. Bir, e, İslamiyet'in temel isasının tevhid olduğu, diğer dinlerden ayrılan noktasının tevhid olduğu, inançların hakta batılda olabileceği ama hak inancı inanması gerektiği, hak inancın Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine öldükten sonra dirilmeye kadere, hayır ve Allah'tan olduğuna iman etmek olduğu Hesabın, mizanın, cennetin, cehennemin hakkı olduğu burada anlatılmış oluyor. Özellikle e, kaderden sonra hayırın ve şehrin vuku yapılması, kaderin yer alması muhtedriye karşı bir cevaptır diye düşünebilirsiniz. Devam edelim. Vallahi Teala Allah Teala vahidun birdir. La min tariqü adedi sayı açısından değildir. Velakinne min tariqü ennehu la şerikelehu fakat, velakin diye de okuyabilirsiniz böyle. Velakin, min tarihi ennehu la şerike lehu. Şeriki benzeri... Hocam sesiniz gitti. E, ses bende var. Sayfayı bir yere ne istersen? İnternette sıkıntı yok. İnternette sıkıntı olabilir. Allah birdir. E, bu birlik rakamsal bir birlik değildir. Fakat şeriki benzeri olmaması açısından birdir. Şimdi arkadaşlar... Bunu başka metinlerde de görmüş olacaksınız. Bazen bir yüklem kullanmışsınız. Allah birdir diye. Burada olduğu gibi. O karşı taraf tarafından farklı anlaşılmaya müsait ise, karşı tarafın aklına farklı manalar gelebilecek durumda ise, onu biraz daha sınırlandırmanız gerekir, açıklamanız gerekir. Burada olduğu gibi Ebu Harife de onu yapıyor. Şimdi Allah birdir diyor. Şimdi bir dediğimiz anda, Karşı şunu da anlayabilir. Bir, iki, üç, dört diye rakamsal bir sıra sayıları var. O biri birinci diye düşünebilir. Bir varsa bunun ikincisi vardır. İki varsa üçüncüsü vardır diye anlaşılabilir. Bu da anlaşılabilir. Bir dediğimiz anda tek, eşsiz. Bu da anlaşılabilir. Bunların hangisini kastettiğini belirtmek için diyor ki Allah birdir derken kastettiğim sayısal bir birlik değildir kastetti farkla velakin de min tarihi en la şerikehu onun eşi şiriki olmaması açısından biridir. Şimdi dikkat ederseniz size şu soruyu sorsam yani birçok e, kelami konu varken iman esaslarına sahip olduktan sonra vallahi teala vahdü diye niye başladı evlat? Niye başlamış olabilir? Yine dönemin e, şeyine göre başlamış olabilir mi hocam? Yani muhatabına göre. Aynen, aynen arkadaşlar, kelamdaki veya kelam mantığını, formasyonu olan birinin bakışı şöyledir. Karşı tarafta bir inançla ilgili bir problem var. Onu mümkün olduğu kadar çok karıştırmadan, çok tartışmaya girmeden anlatmak hedefiniz var. O konuya oradan girersiniz. Yani karşı tarafta hangi ihtiyaç varsa, hangi problem varsa o ihtiyacı, o soruya cevap verecek şekilde konuya girersiniz. Dolayısıyla Arap toplumunda, Kur'an-ı Kerim'in indiği toplumda, Ateist bir toplum değil dedik. Yani inanç var ama kimisi meleklere Allah kızı diyor, kimisi meclisiyse Allah'tan başladı diyor, kim meclisiyse çiftaneye inanıyor. Yani inanç var ama e, hak inanç tevhid üzere değil. Dolayısıyla tevhidle başladı, asrıb tevhid diye başladı. İkinci kullandığı cümle de aynı şekilde, aynı konuda devam ediyor. allah Teala birdir diyor. Yani, asrıb tevhidi, tevhidi burada açıklamış oldu. Tevhid diye kastetti. Ve allah Teala rahidim gene aklında şüphe varsa Vallahi kâle vâhidun ne demek ennehu lâ şerîke lehu Allah'ın eşi benzeri olmaması demek şeklinde tevhidi açıklamış oldum Şimdi bu önemli, bu usul sizin işinize de yarayacak ileride öğretmen oldunuz diyelim vaiz oldunuz farklı görev yapıyorsunuz muhatabınıza baktığınız anda muhatabınızın hangi konuyla ilgili sorusu varsa hangi konuyu daha çok merak ediyorlarsa, hangi konu daha çok faydalıysa Konuyu oradan girmek, konuyu oradan anlatmak sizin için faydalı olur. Böyle yapmaz da rastgele konuyu anlatırsanız, önemli sırasına göre değil de rastgele konuya girmiş olursanız, karşı taraf çok etki almaz sizden, çok etkilenmez. bu anife. Ağırlık noktası itibariyle tehlitten başladı, tehlitten devam ediyor. Ol Allah Allah'u peki o Allah birdir. Allah'u samet, Allah samettir. Demiyelik ve lemlület, doğmadı, doğrulmadı. Belemiye لَهُ كُفْ وَنَهَدْ Onun hiçbir benzeri olmadı. Şimdi buradaki İhlas Suresi biliyorsunuz. Direkt la şerike leh dedikten sonra bunu da tekrar izah etmek diye bir İzahını da doğrudan Kur'an-ı Kerim'den örnek verdi. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a şerike olmamasının anlamı anlatılıyor. Allah'ın sanat olması, hiçbir şeye muhtaç olmaması, doğmaması, doğrulmaması ve belemiye لَهُ كُفْ Onun hiçbir şekilde denginin olmamasıdır. Tehid. Şu son cümle. Lem yekul lahu küffeten hat şekilde onun bir denge yoktur. Devam edelim. Vela vela yeşbehuhu şeyun hiçbir şey benzemez. Minel eşya'i min halqihi. E la yeşbehuhu şeyun hiçbir şey benzemez. Minel eşya'i varlıklardan hiçbir şey benzemez. Min halqihi yarattığı varlıktan hiçbir şey bu Allah'a diyor Allah'a benzemez. Ee, e, velay. Şimdi arkadaşlar burada okumadan şunu söylemiş orayı. Şey kelimesi Arapçada var anlamında kullanılır. Ee, eşya'da eşya da varlıklar anlamında kullanılır. Şeyin zıttı der şeydir, yoktur, yok. Yaratılmamış, mahdum dediğimiz şey ise bir şey şeyse Arapçaya göre var anlamındadır. Dolayısıyla Allah Teala bir e, e, şeydir, yaratılmış varlık e, kastedilirken şey kastedilir. Ama genel itibariyle var olan her şeyde şey denir. Eşya da varlıklar anlamındadır. Allah'ın yarattığı varlıklar. Ee, Allah'ın onun ettiği varlıklardan bir şey bile ona benzemez. <gülüyor> Allah benzemez. Şey en min halkihi. Yarattıklarından bir şeyde Allah benzemez. Burada iki cümleyi peş peşe söyledi yarattıklarından hiçbir şey Allah'a benzemiyor, Allah da yarattıklarına benzemiyor. Burada hiçbir şekilde Allah ile mahlukat arasında eşya arasında hiçbir benzerliğin olmadığını vurgulamak için bunu tekrar etmiş oldu. Şimdi niye bu cümleyi burada yer aldı diye söylerseniz, işte İhlas suresindekini açıklamak için. Şimdi ne demek? Doğmadı, doğrulmadı. İşte i̇nsanlara ait bir özellik. İnsanlar kendilerinde olduğu için Allah'ta da böyle bir şey olduğunu düşünebilirler. Bu, Allah'ta yok dedi, ee, Allah'ın eşi benzeri yok dedi. Dolayısıyla insanların aklına gelebilecek benzerlikler neyse, işte çocuk edinmesi olabilir, eş olabilir, Allah'ın yorulması olabilir, uyuklaması olabilir. Yani kendi insanda olan herhangi bir sıfatı Allah'ta da var gibi düşünebilirler, benzetebilirler. Kur'an-ı Kerim bunun önüne geçmek istiyor. Hatırlarsanız bu ayetin i köhsüde de Allahü la ilahe illa ve hayyul kayyum, la tevzuhu, ve la nevn devam ederken Allah'ı bize tanıtırken uyumaz, uyuklamaz şeklinde cümleler geçer. İnsanlar kendileri yorulduğu için, uyukladığı için işte Allah kadir ama bizim gibi yoruluyor mu uyukuluyor mu gibi akıllarına değişik şeyler gelebilir. Tüm bunların olmayacağını anlatmak için burada Ebu Hattet çift taraflı bir dil kullanıyor. Mahlukat Allah'a benzemez, Allah da mahlukata benzemez. <Sessizlik> Lem yezel ve la yezalu bi esmaihi ve sıfatihi zatiyeti vel fiiliyeti. Lem yezel ve la yezalu bu ezeli, ebedi anlamında. Ezelidir, ebedidir. Bi bir esma isimleriyle, esmaihi ile Allah ezelidir, ebedidir. Ve sıfatihi zatiyeti ve fiiliyeti, zatî ve fiili sıfatları ile ezelidir, ebedidir. Bunu tek cümle halinde söylersek Allah, esna-i ve zatî, fiili sıfatlar ile ezeliydir, ebedidir. Şimdi bu cümle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e, kelimeden oluşuyor. Ama içerdiği anlam itibariyle günümüzde bile tartışma konusu olan keramdaki derin bir tartışmaya işaret ediyor. Biliyorsunuz e, zatî, subutî sıfat diye saydığımız birazdan sayılacak sıfatlar, e, Muhtezile tarafından kabul edilmez. Muhtezile, Allah'ın e, zatı ile alim olduğunu, kayyum olduğu yani esma, bunları kabul eder. Ama ayrıca Allah'ın sıfatlarından sayılmasını, tasnif edilmesini kabul etmez. Burada e, muhtezileye e, bir anlamda karşı olarak da ehl-i sünnetin çoğunluğunun benimsediği bu görüş burada tekrar ediliyor. Allah-u Teala'nın esma, var. Bunlar ezelidir, ebedidir. Allah'ın zatî fiili sıfatları var. Bunlar da ezeli, ebedidir. Emme zatîyetü, zatî sıfat dediğimiz sıfatlar, vel hayatü hayat, vel kudretü kudret, vel ilmi ilim, vel kelam kelam ve sema müşitmesi, vel basar basar, vel irade irade. Kaç tane saymış oldu? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Dikkat ederseniz burada tek bir bir sayım yok. Yani hayat. Kudret ilim, kelam, senin basar, irade, tekvin yok. Tekvin e, daha sonra özellikle İmam Maturdi tarafından, Maturdiler tarafından e, kelam sıfatların tasnif edilirken kelam kitaplarında yer alacak ve savunulacaktır. Burada fiili sıfatlar var. Burada fiili sıfat diye sayılan sıfatların hepsi aslında tekvin sıfatının içeriği. Ve emel keliyeti, fiili sıfatlar bu Allah'ın yaratması ve tevziku, rızık vermesi ve inşa, Allah'ın inşa etmesi yaratması ve iddia, yani onun yaratması ve sunu onun yapması ve gayrı zalikenin sıfatı, fiili ve diğer fiili sıfatlar. Şimdi burada fiili sıfatlar, işte yaratması, rızık vermesi, inşa etmesi, iddia etmesi, sunu ve diğer sıfatlar diye üç nokta konulmuş oldu. zalikenin sıfatı, fiili Üç nokta anlamında. E, o dönemde Ebu Hanife Allah'ın bir fiilini yaratmasını, rızık vermesini e, fiili sıfat kapsamında tek tek sayarken bu İmam Matür'den sonra Matür'düler bunu tek tek saymak yerine bunların hepsi tekfil sıfatının e, yansımalarıdır diye düşünecekler. Yani allah Teala bir şeyi yapmak istediği zaman kün feye kün ona ol ver, olur. Oradaki ayetteki kün ye Allah'ın e, yapmak istediği bir şeyin e, meydana gelmesi anlamında onların hepsi Allah'ın tekne sıfatının kapsamı diye düşünecek mağfur diler. Lem yezel ve la yezalu ezelidir, ebedidir. Esmaihi ve sıfatihi isimleri ve sıfatları ile ezeli ebedidir. Bu yukarıdaki cümlenin tekrarı oldu. Önemine binaen tartışılan bir bu dışı tekrar edilmiş oldu. Ama yeni bir ekleme yapıldı burada. Lem yahdüs lehu ismin velâ sıfatın lem yahdüs hadise yahdüsü sonradan ortaya çıkmak demek. Lem yahdüs lehu Allah için sonradan ortaya çıkmadı. İsmın bir isim velâ sıfatın veya sıfat Allah'ın bir isim veya sıfatı sonradan ona verilmiş değildir. Şimdi bu cümle önemli bir cümle. Niye önemli bir cümle arkadaşlar? Şimdi bu eski Yunan'dan itibaren felsefede bilinen bir gerçektir. İlerleme varsa, yani birinde ilerleme varsa, ilerliyorsa, gelişiyorsa, o Hudus e, belirtileri içerir. Yani, ona tanrı vasfı veremezsiniz. Şimdi cahil biri diyelim, ilim elde etti. Cahilken ilim elde etti. Siz onun e, sonradan özellikleri elde ettiğini bilirsiniz. Veya güçsüzdü, güçlendi, bilmiyordu, öğrendi, i̇şte, yürüyemiyordu, yürüdü gibi allah Teala için e, daha öncesinde yoktu, sonra şu ismi aldı, daha öncesinde şu e, sıfatı yoktu, bu sıfatı aldı diye Allah-u Teala sonradan bir isim veya sıfat eklenmez. E, bundan dolayı Allah-u Teala, Lemiyezel ve diyoruz, ezeli ve ebedi isimlere, sıfatlara sahiptir. E, bir eksiklik veya bir kusuru olmadığı için bu eksiklik veya kusurun giderilmesi, ona bir isim veya sıfat verilmesi de kabul edilmez. Lemiezel veya ezel bir ismiği ve, bi ve sıfatı hi, lem yahbüt lehu ismin ve sıfatın, onun için ismi ve sıfat, sonra onu keçmiş değildir. Lemiezel alimen bir ilmiği, lemiezel ezeli olarak alimen alimdir bir ilmiği ezeli olarak ilmi ile alimdir. Böyle ilmu sıfatun fil ezeli, ilim Allah'ın ezeli sıfatıdır. Şimdi. Risaleyi okumaya başlarken de size bahsetmiştim, kelime sayısı az olabilir ama her cümle, her harfin kullanılması belli bir amaçla kullanılıyor bu hakaret Buradaki e, bir İlmihi eklemesi özellikle Mu'tezile'ye eklemiş bir ibare, bir İlmihi. Biliyorsunuz ıı, Mu'tezile sisteminde onlar Allah'ın Zatı ile bildiğini düşünürler. Zatının dışında sıfatlarını kabul etmezler. Hayat, ilim, kudret sem, basar diye, zati, subuti diye saydığımız bu sıfatları kabul etmezler. E, Ebu Hanfe buna vurgu yapıyor. Allah'ın sıfatlar olduğunu söyledi. Burada tekrar söyledi Allah'ın e, isimleri, sıfatları vardır diye. Burada bir de vurgu yapıyor. Allahu Teala alimdir. Yani Esna-ı alim diye bir ismi vardır. Alim diye bir ismi vardır ama bir ilmihi, ilmi ile Allah alimdir. Buradaki bir ilmihi dedi, o zâti subuti sıfatı yapıyor, <gülüyor> Allah'ın sıfatı vardır, sıfatı ile âliptir. Ben ilmi sıfat fil ezeli, işte o ilim de, burada vurguladığı ilim de sıfatın ezeli, Allah'ın ezeli bir sıfatıdır. İşte, mu'tezile sorsanız, mu'tezile şöyle diyecekti burada, lem yezel âlimen bir <gülüyor> zâtihi diyecekti, Allah zâti ile yani Şu cümleler üstünü çizecekti, bir ilmihinin üstünü çizecekti. İlmi sıfatın fil ezeli bunu da kabul etmeyecek muhtediler muhtediler. Yani Ehli sünnet bunu kabul eder. Allah'ın sıfatlarına kabul ettiği için bunları bu şekilde yazarlar. Âlimen bir ilmiliği. Şimdi bu konu önemli olduğu için devamı gelecek. Lem yezel kadiren, buraya atıf yaptı. Lem yezel kadiren, ezeli olarak kadirde bu kudreti ile kadirdir. ve kudreti sıfatın fil ezeli, kudrette ezeli bir sıfattır ve mütekellimen bkalamih ve lem, atıf, lem yezel atf ve yemezel mütekellimen bkalamih ezeli olarak kelam sıfatı ile mütekellimdir. Vel kelam sıfatı hül ezeli kelam da Allah'ın ezeli sıfatıdır. Ve haliba takhlikihi yaratması ile haliptir. Et takhliku sıfatun fil ezeli takhlik ezeli sıfatıdır. İşte arkadaşlar burada takhlik dediği takhlik dediği tekfirlerde bunların hepsini tekfir diyecek muhafır Bunu şöyle anlayabiliriz. Ve ben tekvinihi ve tekvini sıfatın fil ezeli tekvin ezeli sıfatıdır. Ve failen bi fiilihi Allah fiili ile faildir. Ve el fiili sıfatın fil ezeli Allah'ın ezeli sıfatıdır. Bunu da aynı şekilde şöyle anlayacaklar. Failen bi tekvinihi ve el fiilü ve tekvini sıfatın fil ezeli tekvin ezeli sıfatıdır. Yani yukarıya dönmüş olursak, şurada emmel fayliyetü dedi, fiili sıfatlar diye sayılan taklip, terzik, inşaat, iddâsul ve gayr-ı ve de bunların dışındaki tüm fiiller bunların hepsi tekfir şeklinde anlayacak vakitler. vel failu huvallahu teâlâ fail Allah teâlâdır. vel fiil sıfatın fil ezeli fiil ezeli bir sıfattır. vel mef'ûl Fiil sonucunda ortaya çıkan sonuç mahlukun yaratılmıştır. Fiilullah taala Allah'ın fiili ise gayr-ı mahluk mahluk değildir. Şimdi burayı tekrar okuyalım önemli. Vel fiilu fil ezeli. Fiil ezeli sıfattır. Yani bu fiil Allah'ın e, kelam fiili olabilir, tekvin fiili olabilir. Allah'ın fiilleri ezelidir. ve mef'ul bunun neticesinde ortaya çıkanlar mahluk mahluktur. Ve fiilullah-ı Teala gayr mahluk. Allah'ın yaratma fiili ise mahluk değildir. Şimdi şöyle düşünelim. allah Teala bizi yarattı, insanları yarattı diyelim. Allah halip. Allah yaratma fiiliyle bizleri yarattı, bizler de mahluk. İnsanlar mahluk, cinler mahluk. E, yer, gök, dağ, bunlar hepsi mahluk. Oysa e, bunların ortaya çıkmasını sağlayan Allah'ın yaratma fiili mahluk değil. Veya Kur'an-ı Kerim e, dünyada Kur'an-ı Kerim'e biz elimizi alıyoruz, kağıdın, mürekkebi. Bunlar sonradan ortaya çıkan şeyler. Oysa Allah'ın kelam sıfatı var. Kelam sıfatı mahluk değil. Böyle bir ayrım var. Yani Allah'ın sıfatı ise mahluk değil. Sıfatın sonucunda ortaya çıkan şey ise, yani menfu ise onlar mahluk. Ve sıfatuhu fil ezeli gayr <gülüyor> muhtesetin velâ mahlukatin allah Teala'nın ezeli sıfatları muhtes sonradan ortaya çıkan veya mahluk değildir. Hemen gale. Hemen kim gale iddia ederse ennaha sıfatlar mahlukatun sonradan yaratılmıştır. Ev muhdesetün veya sonradan ortaya çıkmıştır derse. Ev ve kafe veya tevakkuf ederse yani tereddüt ederse Allah sıfatları sonradan kazanılmış da olabilir, olmayabilir de şu neyin gibi tereddüt ederse ve affedeli tereddüt etmek ev şekke veya şüphelenirse öyle de olabilir, öyle de olabilir diye fihima bu konularda teala, Allah-u Teala'yı olur. Şimdi burada kastedilen şu arkadaşlar Allah Halik, bizler mahlukuz allah Teala Ezeli ebedi isim ve sıfatlara sahip bizlerse, biz dediğim eşya yani, biz, taş insan melek, cin şeytan Allah'ın dışındaki her şey tüm eşya bunlar sonradan ortaya çıkan şeyler Allah'ta hiçbir şekilde sonradan ortaya çıkan bir sıfat yoktur gelişen bir sıfat yoktur yani yorulma uykulama nasıl yoksa yok ki sonradan ortaya çıkan bir sıfat veya isim yoktur İnsanlar da sonradan ortaya çıkan sıfatlar vardır şöyle düşünün mesela bebek Dünya geldi, işte annesinden sütleniyor, belli bir yaşa kadar bebek diye biliyoruz Yürümeye başladığı zaman biz ona yürüyoruz diyoruz. Yürü, yürüyor diye isim verdik. O bebek belli bir zaman sonra koşmaya başladı, biz ona koşan dedik. Biraz yazmayı öğrendi, yazan dedik. Okumayı öğrendi, kahriyi dedik, okuyan dedik. Zaman içinde o bebek yeni yeni isimler alır, yeni yeni sıfatlar kazanır. İşte yazma sıfatı, okuma sıfatı, koşma sıfatı, zıplama sıfatı gibi. Bu, onun sonradan ortaya çıktığının bir alametidir. Yani zaman geçtikçe sıfatları artar veya azalır. İşte yaşlıları düşünün. E, hafızaları zayıflıyor, hatırlamaları zayıflıyor, bedenleri zayıflıyor. Yani insanlarda sonradan ortaya çıkan mahluklarda sıfatlar artabilir, güçlenebilir veya zayıflayabilir. Oysa Allah da bunların hiçbiri düşünülemez. O yüzden Allah'ın sıfatları hakkında, Allah sonradan sıfat edindi, sonra e, yaratıldı, sıfatları sonradan ortaya çıktı gibi Herhangi bir düşünce doğru olmadığı için kim bunu söylerse, Allah'ın sıfatları sonradan ortaya çıktı, sonradan yaratıldı veya böyle olabilir gibi bir şüphe içine düşerse, o Allah'ı tanımamıştır, Allah'ı baştan tanımamıştır diyor Ebu ve vel Kur'an, Kur Kelam-ı Allah'ın Kur'an Allah'ın kelamıdır. Şimdi arkadaşlar... E, bu tür isarelerde önem sırasına göre cümleler sıralamıyor dedik. Yukarıda iman eserse tehditle başladı, iman eserse saydı, sonra tehditin ne olduğunu anlattı. Sonra Allah-u sıfatları konusu tartışmalı olduğu için ile sıfatlarla ilgili konu sıraladı. Sonra sıfatlarla ilgili diğer bir tartışma konusu Kur'an-ı mahiyeti meselesidir. Dolayısıyla sıfatlardan ilgili diğer konuya geçiş yapmış oldu kuran Kuranda Allah'ın kelam sıfatının bir üründür. Allah'ın kelam sıfatı vardır. Allah kelam sıfatı ile mütekellimdir. Nerede geçmişti? Şurada. Lem ezel mütekellime mi Allah kelamı ile mütekellimdir. Belki <gülüyor> kelam sıfatının fil ezeli kelam Allah'ın ezeli sıfatıdır. Şimdi burada geçen bu cümleyi burada daha net olarak açmış oluyor. Belki <gülüyor> Kur'an Kur'an. Kelamun La-i te Allah Teala'nın kelamıdır. Fil mesahifi mektubun, musraflarda yazılmıştır. Ve fil kulubi mahfuzun, kalplerde, gönüllerde, hafızalarda mahfuz, korunmuştur, ezberlenmiştir. Ve alel-elsüni, lisanlarda, dillerde, maklubun, okunur, kıraat edilir, okunur. Ve alel nebiyi sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Peygamber üzerine münezzehü indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in tanımını yaptım. Şimdi buradaki tanım, ilk dönem birçok Kur'an'la ilgili kitapta da tekrarlanan bir tanımdır. Kur'an, musraflarda yazılı, kalplerde okunan, kalplerde hırsız edilen, dillerde okunan, Peygamber e indirilen kitaptır diye Kur'an-ı Kerim'in burası tanımıdır. Bu tanımı yaptıktan sonra asıl konuya geliyor, tartışmalı konuya. Ve lafzuna bil Kur'an-ı Kur Kerim'i Bizim telaffuz etmemiz mahlukun, mahluktur. Kur'an'ı bizim telaffuz etmemiz. Örneğin, Yasin el kuran Hakim diye telaffuzumuz. İşte bugün aynı kaçı? 14 Nisan'da, 21.14'te yaptığımız bir telaffuz. Yani belli bir zaman döneminde yapılan bir telaffuz. Bu telaffuz mahluktur. Ve kitabetünâ lehu. Eğer şimdi ben kalem alıp yazmış olsaydım, şimdiki zaman diliminde yazdığım bu benim yazma eylemimle, kitabet eylemimle, mahluk ve kıraetuna dehu onu kıraat etmemiz de belli bir zaman dilim içinde kıraat etmemiz de mahluktur ve Kur'an'ın Kur'an ise gayr-ı mahluk, mahluk değildir. Şimdi burada Ebu Harife şunu ayırmış şey oldu e, belli bir zaman diliminde gerçekleşen şeyler var. Bizim yazmamız, okumamız, kağıt, mürekkep Kullanmamız gibi, Kur'an-ı Kerim'in belli bir zaman diliminde gerçekleşen kısımları var ve bunlar belli bir zaman diliminde sonradan ortaya çıktı. Biz fiil olarak okuduğumuz, yazdığımız, ezberlediğimiz için bunlar mahluktur dedi ve Kur'an'ı, Kur'an kendisi ise gayrı mahluk, mahluk değildir dedi. Bu Mu'tezile ile ilgili yaşanan bir tartışmadır. Mu'tezile Kur'an'ın mahluk olduğunu söyler. Ahmet Bilhamdil bu konuda ayet veya hadis olmadığı için tevakkuf eder. Yani mahluktur veya değildir diye tartışmaya girmez. E, Muhtezile mahluktur diye ısrar edip bunu yaymaya çalıştığı için onun karşısında Kur'an mahluk değildir görüşü ağırlık kazanmıştır. Burada Ebu Hanife iki şeyi ayılıyor. Bizim yazmamız, okumamız, e, kağıt, mürekkep gibi belli bir zaman diliminde ortaya çıkar kısımlar mahluktur diyor. Ama Kur'an'ın kendisi... Allah'ın kelam sıfatının yansıması olan kuran kendisi mahluk değildir diyor. İleride yani bu Maturidi eserlerinde ileride Kur'an'ın kendisi kelam-ı nafsi mahluk değildir. Bu yazmamız okumamız kelam-ı lafsîlenecek. Yani kelam-ı kelam-ı nefsi diye ikiye ayrılmış olacak. Vema zekeralallahi teala fil Kur'an hikayeten an Musa ve gayrihi minel enbiya el alin fi al-awl vel ibis ten zalike kullu kelamullahi Şimdi Remel zeker fekeralllahi teala fil kuran Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın zikrettiği hikayeden, hikaye olarak kısa şekilde bize aktardığı An Musa Musa ve gayr-i hikayete hikayeden ve anfiir veya iblisden anlatılan şeyler var. Mesela iblis diyor ki ben Adem'e sevde etmem diyor. Veya firavun'un sözü aktarılıyor. Veya diğer peygamberlere sözü aktarılıyor. Fe inne zâlike külle bu bunların hepsi kelam-ı ilahü taala iftiranın annı. Allah onlardan bu cümleleri alıp vahyin bir parçası olarak aktardığı için artık Kur'an'dan bir parçadır. kelam Allah'ın kelamından bir parçadır. Normalde İblis'in kendi konuşması veya Firavun'un veya Harut Aleyhisselam'ın veya diğer peygamberlerin zamanın belli bir döneminde kendi konuşmaları, mahluk sonradan ortaya çıkan bir durum, tarihten bir kesit. Ama Allah Teala bunu kelamında aktardığı için kelamda yer alması sebebiyle, Allah'ın kelamında yer aldığı için e, bunlar Allah'ın kelamında bir parça haline gelmiş oluyor. Yani biri çıkıp çıkıp da Kur'an-ı Kerim'deki işte Firavun'un sözünü çıkartacağım veya İbne sözünü çıkartacağım diye böyle bir şey düşünemez. Ondan hepsi Kur'an-ı Kerim'den bir parça. Kelamullah Teala Allahu Teala'nın sözü gayrı mahluk, mahluk değildir. Ve kelamu Musa ve gayri himne mahlukîn, mahluk. Şunu da bilmemiz gerekiyor. Yani allah Allahu Teala'nın kelamı, Allah'ın konuşması mahluk değil. Oysa Musa Aleyhisselam'ın veya diğer peygamberlerin veya diğer yaratılmışların İblis'in filanının onların sözleri öz itibariyle mahluktur. Ama burada mahluk derken sonradan ortaya çıkan bir durum tarihi belirli bir dönemde. Oysa Allah'ın kelam sıfatı ezeli olduğu için Allah'ın kelam sıfatı ezelidir diyoruz. Ve'l-Kur'an'ı, Kur'an-ı Kur Kerim, kelam Teala, Allah-u Teala'nın kelamıdır. Kadimun, kadimdir. kadîmun Kadîm'dir eselidir. La kelamının onların kelamı böyle değildir. Yani ister peygamber olsun, ister normal bir insan olsun, onların kelamları kadim özelliği taşımaz. Oysa Allah Teala'nın kelamı kadimdir. Şimdi dikkat ederseniz, yukarıda sıfatlarla ilgili konuya girdikten sonra tartışmanın konu olan kelam sıfatı ile ilgili, Kur'an kelamı ile ilgili konuya geldi. Daha sonra gene kelam sıfatı ile ilgili tartışmanın konu, işte Kur'an'daki diğer meyvelerler veya insanların sözleriyle ilgili sorular var büyük ihtimalle. O konuya geldi, orayı anlattı. Şimdi yine aynı konudan devam ediyor. Yani kelamla ilgili, ilahi kelamla ilgili konuları sıralamaya devam ediyor. Ve Semiha Muza, Muza Aleyhisselam işitti. Keramallahu Teâlâ, Allah teala'nın sözünü işitti. قال الله تعالى Allah, Teala, Allah Teala şöyle buyurdu. Vekelle Allahu Musa teklimen. Allah Musa ile tam olarak konuştu. Allah Teala böyle buyuruyor. Ve kat kana Allah Teala mutekellimen. Allah Teala mutekellimdir. Ve lem yekun Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam ile konuştuktan sonra mutekellim olmalı. Allah her zaman mutekellim ve <gülüyor> kat Allah Teala, kâlimen Allah Teala kâliktır, yaratıcıdır, fil ezeli, ezeli olarak kâliktır. Ve la <gülüyor> müyahlukul kâlqa, yaratması sebebiyle yarattıktan sonra e, kâlî ismini almış değildir. Fela makkellemâ Mûsâ, fela makkellemâ Allahû Mûsâ, Mûsâ Allah Teala Mûsâ ile konuştuğu zaman kelime bu bir kelamiki ki o'nun ki o'nun ezeli. E ezeli sıfatı olan kelam sıfatıyla Musa Aleyhisselam ile konuşmuştur. Ve sıfatı كلها Allah Teala'nın tüm sıfatları fil e ezeli ezeliidir. İhilafi sıfat-ı yaratılmışların, mahlukların sıfatlarının aksine Allah Teala'nın tüm sıfatları ezeliidir. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar yukarıdaki sıfatları anlattıktan sonra Kur'an-ı Kerim'le ilgili konuya geldi. Daha sonra işte Kur'an'daki diğer insanların aktarılan sözlerine geldi. değil mi? Sonra diğer konuya gelmiş oldu. Allah Musa teklimen allah Teala Musa Aleyhisselam'la konuştu ayeti sebebiyle allah Teala ilk defa Musa Aleyhisselam'la konuşması sebebiyle müdeklerin ismini aldı gibi düşünenler olabilir. Ona bir imza getirdi. Niye? Niye? Allah iktidar Muğuz Aleyhisselam ile konuştu diye düşünenler olabilir. Çünkü biraz önce söylemiştim. Yani bebek nasıl konuşup da baba, anne dediği zaman, işte çocuk konuştu derler, ona mütekellim konuşan adını verirler. İktidar konuştuktan sonra. Şimdi Allah hakkında böyle bir şey düşünmeyin diye bunu diyor. Allah Teala Muğuz Aleyhisselam ile konuştuğu için mütekellim ismini almış değildir. Kelam sıfatı Allah Teala'nın ezeli, ebedi bir sıfatıdır sanki kendinizde olan bir durumu Allah'a benzetip de i̇şte Musa Aleyhisselam ile konuştuğu için Allah'ın mütekellerinde diye düşünmeyin diyor. Buna ikinci bir örnek daha verdi. allah Teala mahlukatı yarattığı için Halif ismini almış değildir. Bu sıfatı almış değildir. allah Teala her zaman e ezeli olarak Halif'tir. Bu sıfata sahiptir. Çünkü bu sıfatı sonradan aldığını, bu ismi sonradan aldığını düşünseniz bir ileride mi olduğunu yok ki var bir durumun ortaya çıktığını kabul etmeniz gerekir bu bir ilerleme hareket gelişme anlamına gelir bu Allah için düşünülemez Teala'nın isimler sıfatları ezeli ebedidir sorumlulukta bu kayıp şöyle bağlamış oldu Allah-u Teala sıfatlarının hepsi bir ezeli ezeli sıfatlardır bir hilafi aksire sıfatil mahluki yaratılmışların sıfatların aksine mahluklar e, yaratılmış ister, insanın isteyeceğini ister, melek olsun, onlar sıfatlarını sonradan elde ederler. Kendilerine Allah'a kıyaslamamalı gerekir. Şimdi buraya kadar sıfatlarla ilgili konuyu aktardıktan sonra biraz daha netleşsin diye, yani insan niye kendini olan sıfatları Allah'a mukayese etmesin, farklılık var bunu anlasın diye biraz daha netleştirecek. Diyecek ki, Ya allah Teala bilir. La ilmine ilmina Bizim bilmemiz gibi değil. Niye? Ee, yani biz bilmek için okumaya muhtarız. Öğrenmeye muhtarız. Birinden ders almaya muhtarız. Ama Allah-u Teala alimdir. ilim sahibidir. Bu ilmi bir öğrenmeye dayan bir bilim değildir. İnsan da ilim sahibi olabilir ama bu ilmi bir yerden okumaya, öğrenmeye, dinlemeye muhtaçtır. Yani Allah'ın alim olması ile insanın alim olmasını karıştırmamak gerekir. Ve <gülüyor> yaktığı Allah Teala kudret sahibidir. Lâke kudretine, bizim kudretimiz gibi değil. Bu da aynı şekilde. Şimdi Allah kadirdir, insana da kadir diyoruz. İnsanın Üç sahibi olması, yemesiyle, içmesiyle, vücudunun güçlü tutmasıyla mümkün olan durumlardır. Veya sınırlıdır. İşte taşı kaldırırken kayayı kaldıramaz veya daha yerinden oynatamaz. Allah'ın kadir ismi veya kudret sıfatı herhangi bir sınırlamaya muharır değildir. Bunları tek tek sayıyor ki insan kendini Allah'la mukayese etmesin diye. Ve yara lâke yetine Allah görür ama bizim görmemiz bir değil. Bu, biz görmek için göze muhtaçız, aydınlığa muhtaçız, belli bir mesafeye muhtaçız. Bunlar hiçbir Allah hakkında düşünemeyiz. Ve yesme'u, la ina, Allah işittir ama bizim işitmemiz gibi değil. İşte insan kulağa ihtiyaç duyar. İşte kulak sağlam olması gerekir. İş dilerim, sesin belli bir frekans yazı olması gerekir. Veya benzer şeyler. Allah bu tür şeylere muhtaç değildir. Ve yetekelle bu, belki Allah mütekennimdir. Kelab sıfatına sahiptir. Bunu bizim konuşmamız gibi değil. Yani biz dile, dudağa, akciğere, akciğerden nefesin çıkmasına ve benzer şeylere muhtaçız. Konuşmak için Allah bunlara muhtaç değil. Ve nahnı, biz netekelle mu bil alati vel hurufi biz organla alat dediği aletler, organlar. Veya huruf, harflere muhtaç olarak konuşuruz. Vallahi teala yetekelle muh bile aletin öyle hurufu Allah Teala ise bir organa veya bir hadise teşdünası konuşur. niye böyle? El-hurufu mahfukatun. Harfler mahluk yani sonradan ortaya çıkan şeyler, tarih bir belli döneminde geliştirilen şeyler. Ve kelamullah Teala, Allah Teala'nın kelam konuşması ise gayr mahluk. Sonradan ortaya çıkan bir sıfat değildir. Şimdi buraya kadar Sıfatlarla ilgili konuyu anlattı. Bu konu uzun bir tartışmadır. İşte sıfatlar, zati sıfatlar, sıfatlar, zati sıfat ilişkisi, bunlarla ilgili Kur'an'ın yaratılıp yaratılmadığı tartışması, ilimle ilgili kader tartışması, sıfatlarla ilgili birçok piramide ayrıntılı bir soru vardır, cevaplarda tartışma konusu vardır. Buraya kadar sorunuz var mı? Arkadaşlar. Sessizce dinliyorsunuz. Anlaşılıyor mu? Gidişat iyi mi? Tamam mı? Evet hocam. Evet hocam. Tamam, sıkıntı yok yani. Tamam. Yok hocam. Tamam. Devam edelim. Ve hüve şeyhün, ve hüve Allah şeyün vardır. La keleşyai, diğer varlıklar gibi değil. Ve hüve Allah şeydir bu var anlamında. La kel eşayi fakat diğer varlıklar gibi değil. Ve mânet şeyi şey kelimesinin anlamı iftahtü onun var olmasıdır, sabit olmasıdır. Vele cismin cisme muhtaç olmaksızın, vele cevher cevhere ihtiyaç duymaksızın, vele aras veya araza ihtiyaç duymaksızın var olması anlamındadır. Şimdi bu önemli arkadaşlar. Şimdi var, varlık, var mevcudat. Bunlar çok kullanılan kavramlar. Arapçada var anlamında şey kullanılıyor. Klasik ilk dönem eserlerde, Kur'an-ı Kerim'de yer aldığı için şey. Allah da var olduğu için allah Teala da şey deniyor. Var anlamında. Ama şey bir de eşya var. Allah'ı diğer varlıklarla karıştırmamak için arada bir ayrım yapıp bu principle diyor ki Allah vardır ama ila ismin her yani insan gibi, e, melek gibi, şeytan gibi veya diğer varlıklar gibi bir en boy, yükseklik gibi e, boyut özelliklerine sahip cisme muhtaç değildir. Veya cefer dediğimiz küç ellezîlâyete ceze dediğimiz atom, atoma muhtaç değildir veya aras veya araz dediğimiz bir sıfata Es, muhtaç değildir Allah vardır ama varlığı diğer varlıklar gibi değildir şimdi burada allah Teala'nın varlığını ve onun diğer varlıklar benzemediğini tek ayrıntılı olarak sıralayacak ve lehat de lehu onun için bir sınır yoktur en boy yükseklik gibi Allah için bir sınır yoktur vele rut delehu onun zıttı da yoktur. İşte yaşlık, kuruluk, sıcaklık, soğukluk, soğuk. Işte kısa, uzun gibi zıt şeyler akla gelir. Allah için zıtlık düşünemezsiniz. Onun zıttı yoktur. Vele nit onun eşi benzeri yoktur. Vele misle lehu onunla aynı denk, olan başka bir şey yok. Vele delehu yedün Şimdi buraya kadar şey anlattı. Allah Teala'nın var olduğunu ama cisme, atoma, cebere, ene, boya, yüksekle, ihtiyaç duyan diğer yaratılmışlar, diğer varlıklar gibi olmadığını anlattı. Sonra yeni bir konuya geçiyor. Diyor ki, Ve lehu, Allah için vardır. Yedün, el, e, yet. Dediniz, Arapça birinci anlamı, el anlamına geliyor. İkinci anlamı, destek, kimaya gibi anlamlar var. Allah için yedün, yet vardır. Ve nefsün, nefs. Allah için vardır ve veçun veç Allah için vardır. Hema zeker Allahü Aleyhisselamı min zikrül veçhi ve yedi vel nefs'i. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala kendisi ile ilgili ayetlerde veç veçullah diye, yet yedullah diye ve nefs Kur'an-ı Kerim'de yer aldığı için. Bundan dolayı allah Teala için niyet, nefs, veç Allah için vardır. ve bu geçen veç, niyet veya nefs gibi Allah için ayetlerde kullanılan kelimeler, nehu, Allah için sıfatlı, sıfatlardır, bilakif, fakat e, ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Şimdi bu keyif altına çizebilirsiniz. Bu bir anlayıştır. Mesela sıfatlarla ilgili. Bunlar ne anlama geliyor diye sorulduğunda anda keyif, keyfe nasıl var? diye soru biliyorsunuz Bilal keyif. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Nasıl sorusunun cevabını veremiyorum. Ayrıntısını bilmiyorum anlamında. Sıfatlarla ilgili Ebu Hanife burada bilal keyif diyor. Yani onların ne anlama geldiğini bilmiyorum. Burada Karşı tarafta bir iddia var. O iddiayı belirtiyor. Söylemeyiz. Enne yedehu Allah'ın yedi. Kudretuhu onun kudretidir. Ev nimetuhu veya nimetidir demeyiz. Lienne çünkü fihi bu şekilde söylersek iptal sıfatı sıfatı Allah sıfatına kabul etmemiş oluruz. Ve, ve bu görüş Kavul kader ehli kaderi, kader ehlinin, bel işte itizari, itizar ehlinin görüşündür. Kader ehlini dediği kaderiye, itizar ehlini dedi de muhtezile, mu mute, kaderiye ve muhtezilerin görüşündür. Şimdi arkadaşlar, belki bitsin beraber söyleyeyim. Belki nafakat yedehu Allah'ta Teala'nın Allah için kullanılan bir yeti kullanıma, Allah'ın bir sıfatıdır. Bilalkeyf nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ve gazabühü Allah'ın gazabı ve rızası rızası sıfethane, yani iki sıfattır. Yani Sıfat-ı Teala Allah'ın ölen sıfatlarındandır bilalkeyf. Bunların da ayrıntısını tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Bilalkeyf diyor. Şimdi buraya şunu ifade edeyim. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bilalkeyf ee, veç gibi, yet gibi, nefs gibi veya rıza gibi veya gadab gibi bu kelimeler ilk kullanımları itibariyle normalde insanların aklına, sözlükteki bilinen anlamları itibariyle e, fiziki insan sıfatlarını akla getirir. Veç, yüz anlamında, yet, el anlamında, nefs, kendi anlamında. İşte gadab, sinirlenmek anlamında rıza, kalbin, kalben, e, duygu olarak memur olmak anlamında. Bu sıfatlar insanlar için, yaratılmışlar için kullanıldığı için, e, Kur'an'da Allah'a nispetle kullanıldığı zaman ne anlama geldiğini konusunda bir e, tartışma vardır. Bu tartışmada e, Mu'tezile bunların tevil edilmesi gerektiğini savunur. E, i̇lk dönem Ebu Hanife gibi ilk dönem alimler Mu'tezile'nin bu iddiasına karşı bilah keyif demişlerdir. Yani tevil etmeye karşı çıkmışlardır. Ama o zaman içinde e, Arap olmayan milletler, Türkler gibi, İranlılar gibi e, Müslüman olmalarıyla beraber Kur'an-ı Kerim okurken bu ifadeler hakkında yanlış anlamalar ortaya çıkabileceği için veya çıktığı için bunların e, sözlükteki ilk anlam olan el anlamına gelmediği, yüzde anlamına gelmediği şeklinde tevil etme zamanla yaygınlaşmıştır. Dolayısıyla ilk dönemlerde e, mu'tezile, her ne kadar bunu başlatsa, e, buna tepki gösterirse bile zaman içinde, diğer ehl-i kimyet mesleklerinde, matürteler, eşariler, tevil benimsinmişlerdir. Burada şuna e, dikkat etmek gerekiyor. Tevil dediğimiz anlam, e, olabilecek anlamlardan bir anlamdır. E, orada kesinlikle bunun anlamı budur diye direklemek gerekiyor. Belki bu anlamda, yani Mu'tezile'nin buradaki yiyet, kudrettir, nimettir diye anlamı sınırlandırılması, daha tepki çekmiş olabilir bir de Muhtezire'nin ordusu imajı var Kader'i inkar ediyor şeklinde kabir azabını inkar ediyor Kur'an'ı mahmutluyor şeklinde e, toplumun çoğunluğu tarafından e, benim sevdiğin görüşleri ileri sürdüğü için Muhtezire ile aynı çizgide durmamak için ilk dönem Bilal Kehli tercih etmişlerdir ama bu Bilal Keh dediğimiz uygulamaya gizli tevil de diyebiliriz nedir gizli tevil Buradaki e, Yehudullah'daki yedin elin e, bildiğiniz anlamda el olmadığı açıkça söylemiyor. Ama bilakek diyor. Bilakek şu demek. Ne anlama geldiğini bilmiyorum demek. Yani el anlamına geldiğini bilmiyorum. Başka anlama geldiğini de bilmiyorum anlamda. Dolayısıyla bilakek demekli de gizli bir terim var. Yani şunu demiyor. Yehudullah ayetindeki el anlamındadır fiziki el anlamındadır diye onaylamıyor. Bilakek deyip sessiz kalıyor. Dolayısıyla bu sessiz kalma e, bir tercih meselesidir. Ama zamanla bu konularda tartışma arttığı için buradaki el, insan el anlamında değildir diye gizli tevhiden açık tevhide yönelme yaygınlaşmıştır. Şimdi böyle bir durumla karşılaştığımız anda buradaki el, insan el gibi el anlamında değildir. Allah'ın desteklemesi veya başka anlamlıdır diye tevhid etme, yaygınlaşmış bir uygulamadır. Burada hangisi doğru, hangisi yanlış? Artık bir meseledir. Benim şahsi kanaatim şudur, yerine göre kullanılabilir. Yani köydesiniz, camidesiniz, cami cemaatine soru sordu veya Kur'an kursunda teyzeler soru sordu diyelim. Orada bir konu açıldı. Yadullah Kur'an'a geçip değil, ayrıntısına girmeden geçebilirsiniz. Bir problem teşkil etmez. Ama aynı şey üniversitede, sınavda geçirmesinde veya feynlisesinde geçirmesinde, Size soru soran öğrenci onun cevabını almadan bulmayacağı için orada mantıklı Allah'ın şanına uygun sıfatlarına olduğundan izah yapmanız gerekir. Orada da tevhid'i tercih edebilirsiniz. Yani camilerde, Kur'an kurslarında yerine göre e, bilay tercih edilebilir. Ve lisesinde, üniversitede yani karşı taraftaki kişi e, bilgini ve ayrıntıyı araştıracak birisi ise ona da tevhid uygulaması tercih edilebilir. Şimdi bu yet çok rahat anlaşılıyor. El, e, veç, yüz bunlar haberi sıfat diye daha sonra tebih edilen sıfatlar. Şu katap rıza meselesi de şudur arkadaşlar. Ee, sinirlenmek dediğimiz şey, beşeri bir safiyettir sinirlenmek. Rıza da kalben memnun olmaktır. İnsanlar bunu duyduğu zaman Allah sinirlenir mi? Allah yine sevgi besler mi? Kalp, sevgi kalpli olacağı için. Allah'ın kalbi var gibi bu tür sorulara gelebileceği için buradaki de e, bizim anladığımız manada insandaki e, sevgi veya e, sinirlerini anlamında değil, anlamında bilaki keyif kullanılmıştır. Bunlar Allah'ın memnun olması, e, rıza göstermesi anlamında Allah'ın şanına uygun manalardır. Burada şunu da ifade etmek gerekir. Şimdi Kur'an Allah kelamı ama insanları muhatap alıyor. İnsanların anlayabilmesi için de insanların günlük hayatta kullandığı kelimeleri kullanıyor, İşte sevmek, emin olmak gibi. Şimdi insanların günlük hayatta kullanmadığı kelimeler kullansanız hiç insanlar anlayamaz. Yani formül gibi olur. Fizikteki formüller gibi olur. O zaman da Kur'an'ın insanlara hidayet olmasını anlayıp taşımaz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de insanların anlayabilecek kelimeler vardır. Bunlar Allah hakkında kullanmıştır. Bunları anlarken şunu aklında tutmak gerekiyor. Buradaki geçen kelimenin Anlamı, insandaki anlamından farklıdır. Onu bilmek gerekiyor. Yani Allah'ın katabı geçerken insandaki zafiyet, sinirler özelliği ve sinir kastedilmiyor. Allah'ın e, günah işlenmesine veya şirke, memnun rızan ona ceza vereceği, karşılıksız bırakmayacağı şeklinde Allah'ın şanına uygun anlamlar verilmesi gerekiyor. Alevallahu Teala Allah Teala yarattı el eşya'e varlıklara şey eşya mevcudatı yarattı. La min şey'in yoktan yarattı. Hatırlarsanız yukarıda şurada ne demiştik? Şey ispatühü o şeyin var olması anlamına geliyor demiştik. Şey varlıktı. Şeyin zıttı nedir? Şeyin zıttı nedir? Var. Türkçe'de yok diyoruz. Arapça'da yok demek için La min şey. La min şey. Allah eşyayı la min şey. Yoktan yarattı. Şimdi bu ilk dönem eserlerindeki belki de bu Ebu Han ilk e, risale olabilir. Yoktan yaratmayı böyle açıkça yazan. Allah yarattı ama la min şey. Yoktan yarattı. Ve kânallâhı. Allah. Allah. Âlimen fil ezeli, ezeli olarak alimdir. Bil eşyayı, eşyayı, varlıkları, ezeli olarak, alim olarak bilir. Kable, kevniha, onu ıı, var etmeden önce bilir. Ve hüvellezi, Allah kadderen eşyaya, eşyayı takdir eder. Ve, kadaha, ve onu yaratır. Vela la yekûnum dünya, dünyada olmaz. Ve fil ahireti, ahirette şeyin hiçbir şey. İlla ancak bir meşieihi Allah dilemesiyle ve ilmihi ilmi kapsamında ve Allah'ın hükmetmesi ve kaderi kaderi ve kertbihi fi bilmebil mahkûzi lafi mahkûlda yazması ile olur. Şimdi ne dedi? Allah dünyadaki hiçbir şey. Allah'ın izni olmadan meydana gelmez. Olan her şey Allah'ın dilemesi, ilmi, kazası, kaderi, devru yazması kapsamındadır. Her şey Allah'ın ilmi kapsamındadır. Şimdi buraya nereden geldi arkadaşlar? İlimden geldi. Allah-u Teala her şeyi biliyor dedi. Nasıl biliyor? Yaratmadan önce biliyor. Daha o şey var sahnesine gelmeden biliyor. Hatta ayette de geçiyor. Hiç yaratan bilmez mi diye geçiyor. Yoktan yarattı eşyayı. Sonra bu bilmenin ayrıntılarını söyledi. allah Teala Teala her şeyi nasıl biliyor? Daha gönlüzüne çıkmadan önce levh-i mahruzda yazması üzere biliyor. Şimdi buradaki levh-i nedir? Nasıl anlaşılır? Bu başka bir konudur. Burada Allah'ın ilmi diye düşünebiliriz. allah Teala'nın ilminde diye düşünebiliriz. Velakinne ketvehu fakat Allah'ın yazması levh-i yazması dili vasfi, vasf üzeredir. La bil hükmü, üzere değildir. Şimdi bunun altına çizelim. Ne demek? allah Teala her şeyi biliyor. Her şeyle bu mahvolda kayıtlıdır. Ne bu mahvolda kayıtlı olması e, vasf üzere kayıtlıdır. La bil hükmü, hükmü üzere kayıtlı değildir. Bu ne olabilir arkadaşlar? Nefemuzdaki kayıt şekli e, vasf üzere hüküm üzere değildir. Şimdi kaderle ilgili bu derin bir tartışma konusu. Allah biliyor, biliyorsa insanlar e, yapıyor yaptıkları zaman Allah'ın ilmindeki gerçekleşiyordur. Dolayısıyla o zaman insanın sorumluluğu özgürlüğü Nerede kabul ediyor? İnsan ne kadar özgür? Her şey madem önceden Allah biliyorsa tekrar bizim niye dünyada oynatıyor gibi farklı sorular, itirazlar yükseliyor. Kader konusu konuşulurken. Burada Ebu Hanife ilginç bir belirlemede bulunuyor. Yani sırf bu cümle üzerine bir makale yazılabilir. Yani araştırma yapılabilir. Ebu Hanife'nin kanaati şöyle. Allah-u Teala e, hüküm üzere değil, vasf üzere yazmıştır. Diyor. E, Kitbehu bil vasfi la bil fütnî. vasf üzere yazmıştır. Hüküm üzere yazmamıştır. Benim anladığım şu arkadaşlar, şimdi hüküm kesinleşmiş bir şeydir, vasıf, niteliktir. Şey, iyi, kötü bunlar vasıflardır, iyi, kötü niteliklerdir. Ama hüküm dediğim kesinleşmiş bir durumdur. Şöyle olabilir, Allah-u Alem veya Ebu Hanifem'i kastetmiş olabilir. Örneğin diyelim, işte 15 Nisan öğlen namazı vaktinde bu kişi kılabilir veya kılamaz gibi vasf üzere o tarih geldiği zaman namaz kıldı diye hüküm üzere yazılmamıştır bu olabilir yani insanların gelecekteki her bir saniyesi dakikasında yapacağı şeyler hüküm şeklinde şu saniyede bunu yaptı bu saniyede bunu yaptı bu saniyede bunu yaptı diye hüküm üzere değil de vasf üzere yani iyilik ve kötülük vasıfta bu özellik vardır iyi de olabilir kötü de olabilir vasfı üzere yazı derken bu olabilir şimdi burada da bir ayrım yapalım şöyle bir ayrım yapalım bir ayrım yapmamız gerekiyor konuyu konuşurken insanların hayatında insan iradesinin belirlemediği hükümler vardır hüküm üzere yazılan şeyler vardır hüküm üzere yazıldığı için o hüküm üzere yazılan şeyi hiçbir şekilde vasfını değiştirme imkanı yok mesela hangi anne babadan dünyaya geleceğiniz hüküm üzere yazılmış bir kader erkek mi olacaksınız, kadın mı olacaksınız. Bu hüküm üzere yazılmış bir durum. Şimdi bu tür durumlar hüküm üzere yazıldığı için bunu değiştiremeyeceğiniz belli. Erkek misin, kadın mısın, Ailen, annesi kim, babası kim veya Ece nerede dünyaya gelecek veya var zaman vefat edecek bu tür şeyler hüküm üzere yazılmış şeyler. Ama bunun dışındaki diğer konularda hüküm üzere yazılmayan konularda Ebu Hanife vasf üzere yazıldığını söylüyor. Vasıfe üzere yazılmak demek de iyilik, kötülük şeklinde iki yönde bakabilecek bir fiil. Şöyle düşünüyorum işte, öğle namazı vakti geldiği zaman da namaz kıldı diye var bir de kılabilir, kılamaz. O vakit geldiğinde kişi, vasıfı da iyiden yana kullanıp namaz kılabilir veya kötüden yana kullanıp kılmayabilir. Ama hüküm üzere değildir diye düşünüyor Ebu Hanife. Dolayısıyla e, kaderle ilgili tartışmalarda Lehm-i yazı hükmü nasıldır, e, Mahiyeti nedir ayrı bir tartışma konusu. E, bu konuda net bir e, hükme varmakta mümkün değil. Çünkü insanın bilgisi sınırlı. E, konuştuğumuz konu ise Allah'ın ilmi, Allah'ın bildiği konularla ilgili. Biz o konuya vakıf olamadığımız için çok da ayrıntısını bilmiyoruz. ben devam edelim. Vel... Kazar <Gülüyor> ve kader, <Gülüyor> kazar ve meşiyetüf ve meşiyet sıfatı Allah'ın azeli sıfatlarıdır. Bilereklerin bunların da tam olarak mahiyetini bilmiyoruz. Yani kazar kader dediğimiz konu Allah ilmiyle ilgili, Tabii mahiyetini bilmiyoruz. Meşiyet dediğimiz Allah'ın istemesi konusu da aynı şekilde Allah'ın katında olan bir konu. O konuda bizim bilgi sahibi değiliz. Şimdi burada şu olabilir ilk olarak. İnsanların aklıyla bilebileceği bilgi alanı var. Bir de istediğimiz kadar aklımızı kullanalım, akılla bilemeyeceğimiz konular var. İnsanın bilebileceği konu alanında çalışıp aklıyla çok bilemeyecek konularda elindekile yetirmesi de bir mutluluk sebebidir. O yüzden e, bak, belli konular vardır. Mesela kader bunlardan biridir. İnsanın bilemeyeceği noktalar da istediğimiz kadar tartışın, birçok netice elde edemezsiniz. O yüzden e, Peygamber Efendimiz'in burada bir Uygulaması var, sahabelerin bu konuda kendi aralarında tartıştığını gördüğü zaman onların tartışmasını engelliyor. Sizden önceki kavimlerden konuyu tartıştı, helak oldular, tartışmaya gidiyor. Buradaki kasıt da bu olabilir. Yani konu Allah'ın ilmiyle ilgili noktaya geldiği anda tartışıp bir netice elde etme imkanı yok. Çünkü bilgimi sınırı Dolayısıyla o konuda çok fazla tartışmaya sürdürmenin bir anlamı yok. Bu Ebu yaptığı şey şu veya Kerem kitaplarında yaptığı şey şu, bir, insanın sorumluluğunun altı çiziliyor. İnsan akıl sahibidir, insan sorumludur. İnsan mecnun değilse, yani deli değilse, akıl sahibi yerindeyse, yaptıklarından sorumludur. Dolayısıyla iyi şeyler yaparsa mükafat alır, kötü şeyler yaparsa ceza alır. Yaptığından sorumludur. Allah'ın da ilmi vardır. Allah'ın ilmi e, bizi yapacağımız şeyleri bilmektedir. Ama insan da sorumludur. Bu ikisinin arasındaki dengeyi, e, irade sağlaması gerekiyor. İnsan günlük hayatında sağlaması gerekiyor. Tabi insanın aklına soru geliyor. Allah önceden biliyorsa insan yapmak zorunda kalır mı diye. Buradaki sihirli cümle şu arkadaşlar. Sadece bilgi, fiili yapmaya zorlayıcı değildir. Sadece bilgi bir fiili yapmaya zorlayıcı değildir. Örnek verelim. Mesela içki içmek kötüdür. Yalan söylemek kötüdür, hırsızlık kötüdür, kopya çekmek kötüdür. Bunu bilgi olarak herkeste var veya işte maske takmak iyidir. Ama uygulamaya geldiğiniz anda günlük hayatın içinde sigara kötüdür diye bilen biri de sigara içebilir. Veya yalan kötüdür diye bilen biri de günlük hayatta yalan söyleyebilir. Yani bilgi otomatik olarak fiili engellemez. Fiili engelleyecek iradedir, irade. Kişi sigara kötüdür diye bildikten sonra iradesiyle sigara içmemeyi azmetmesi gerekir. İrade. İradesini kullanmadıktan sonra o bilgi günlük hayatta doğrudan yansımaz. Allah-u bilim olarak biliyor bizim yapacağımız, edeceğimiz şeyleri ama bu bilgi günlük hayata bizi zorlamıyor. Çünkü Allah bizi zorlamak için iradesini kullanmıyor. Yani öğle namazı vakti geldiği zaman iradesini kullanıp tüm insanlar secdeye gitsin diye zorlamada bulunmuyor. Bunu da hatırlarsan ayette ifade ediyor. Biz isteseydik e, tüm insanlara tek bir millet yapardık, tek bir din üzere yapardık diye bunu belirtiyor. Ama Allah bu şekilde bir iradesini kullanmamış, insana bir özgürlük alana seçmiş, insan o özgürlük alanında kendi iradesini kullanabiliyor. Dolayısıyla Allah bildiği halde iradesiyle zorlamadığı için hükmet için insanlar iradesini nasıl kullanırlarsa iradesini kullanmalarından dolayı sorumlu tutuluyorlar. İradesini iyi yönde kullanırsa iyi olarak sorumlu tutuluyor. İradesini kötü yönde kullanırsa kötü olarak sorumlu tutuluyor. Devam edelim. Bir saat okuyacak. Kaç dakika oldu? On dakika kalmış. Yâ lemullâhu teâlâ el-mâdûne. Allah Teâlâ mu? bilir. Mağdum dediğimiz arkadaşlar böyle lermin şey yok. Var olmayan. Mağdum. Mağdumu bilir. Fi hali ademihi, adem halindeyken yokken bilir. Mağdûme mağdum diyebilir. Allah yok halindeyken yok olan şeyi yok diyebilir. Ve yâ lemû ennehû Yekûnunize evcide bu, onu evcide bu icat ettiği zaman, yarattığı zaman nasıl olacağını da bilir. Ve ya'lemu mu Allahu Teala el mevcude, Allah Teala var olamak bilir, bir hâle mevcudiği var halindeyken bilir, mevcuden var diyebilir. Ve yâle bu keyfe fena bu, o şeyin fena olduğu zamanki haline de bilir şimdi burada temel bir ilke önemli neden neyi anlatmaya çalışıyor o halde bize ve biz neyi anlamak istiyoruz şu Allahü Teala'nın ilmini bize anlatmaya çalışıyor Allah diyor yok olan bir şeyi yoklukta iken daha yokken onu bilir yarattığı zaman da nasıl olacağını bilir var olan şeyi biliyoruz zaten. Yok olduğu zaman da o şeyin nasıl olacağını yok haline bilir. Bunu şunu demek istiyor. Yani bizim için bilgi sahibi olabilmemiz için insan için gözünün önünde karşısında var olması gerekir. Var olduktan sonra onu biliriz. Onu gözlemleriz. Bilgi sahibi oluruz. İnsan için gördüğü kadar bilgisi var. Allah için ise daha o şey yokken Allah onu bilir. Var olduğu zaman bilir. Yok olduktan sonra da yani o şey parçalanıp öldükten sonra da birinin ne olacağını bilir. Burada insana e, Allah'ın ilminin sınırsızlığı anlatılmaya çalışılıyor. Bir de örnek veriyor Ebu Munife daha iyi anlaşsın diye. Ne demek yani yok olan yok iken yok olarak bilir. var olanı var olarak bilir. yok olduktan sonra da bilir Allah. Ne demek? De Örneklendiriyor. Ya lemu Allahu Taala el taime. İhale tiameh. Kâime Allahü Teala ayakta duran bir kişiyi ayakta duruyor halinde iken bilir. o kişi oturduğu zaman tekâlimehun kâide fi o şey o kişi oturduğu zaman da oturuyor halinde bilir. Min gayri el yetekay yere ev yahdisi yahdisel yahu ilmun o kişi ayakta duruyorken biliyordu, oturduğu zaman da biliyor. Her iki durumda da Allah'ın ilminde herhangi bir değişiklik meydana gelmez veya yeni bir ilim Allah için meydana çıkmaz. Ve fakat tefeyyür ve ihtilaf, ahval, haldeki ortaya çıkan o değişim veya başkalaşma Yahdüsü, fi, mahluk mahlûfi, mahlûk olan, o, oturan, kalkan kişide neyden çıkar? Şimdi da ne demek istiyor? Bir örnek veriyor. Şimdi Türkçesini anlayalım, sonra ne demek istediğini düşünelim. Bir kişi ayaktayken Allah'ın ayakta duruyor diyebilir. O kişi otursa, oturuyor, oturuyor diyebilir. Kalksa, kalktı diyebilir. Yatsa, yattı diyebilir. O kişinin davranışları değiştiği halde Allah'ın ilminde herhangi bir artma mı olmaz. Bunlar ne anlatmak istiyor? Şunu anlatmak istiyor. İnsan e, gözlem yaptığı şeylerle ilgili karşı taraftaki nesne hareketini değiştirdikçe insan yeni bilgi elde eder, bilgisi artar. Bunu yani Allah aşkına öyle bir şey olmaz diyor. Bunu örneklendirelim. Örneğin e, işte polis olduğunuz diyelim. Üniversiteye gittiniz, polis olduğunuz size görev verildi, denedik ki şu kişiyi takip et denildi. Siz de elinize bir defter aldınız, e, kağıt aldınız. Kalemle takip ediyorsunuz o kişiyi diyelim. O kişi markete girdi. İşte 14 insan, 00, 00, markete girdi. Marketten çıktı, marketten çıktı. Camiye gitti, camiye gitti. İşte araba sürdü, araba sürdü. İşte gazete aldı, gazete aldı diye. O kişiyi takip ederken her saniye yaptığı şeyi kaydedersiniz. O kişi her saniye yeni bir şey yaptıkça sizin defterdeki bilginiz artmış olur. Yani o kişi oturuyorsa oturuyor diye yazarsınız, kalkarsa kalkar diye yazarsınız. O kişi zaman ilerledikçe takip ettikçe, ettik de, hareketler değiştikçe sizin de bilginiz atmış olur. Yani başta hiç kağıtta bilgi yokken bir gün takip etseniz diyelim ve 8-10 sayfalık bilgi elde etmiş olursunuz o kişiyi gözlemleyerek. O kişinin hareketi değiştip sizde bilgi atmasına gelir. Bu örneği vererek diyor ki, Allah-u böyle bir durum olmaz. Yani siz yokken Allah sizi yok olarak biliyor musunuz? Sizi varlığa getirdi. Siz daha sonra öleceksiniz. Daha sonra ilişkileyeceksiniz. Bu tür durumlarda sizde değişiklik meydana geliyor. Ama Allah ilminde herhangi bir artma, azalma, ilerleme, genişe elde etme diye bilgi olmaz. Çünkü Allah'ın bilgisi zaten ezeli, ebedi bir bilgidir. Tamam mı, arkadaşlar? Halakal <gülüyor> halbe Selîm'e minnel küfrü iman diye, Allah e, insanları küfür ve imandan selîm olarak yarattı diye iman konusuna geçiş yapıyor. Burada hiç geçmeyelim. Şimdi kısaca bitirelim. Okuduğumuz yere kadar ne var? Fıkıh de tevhidin temeli ve inanılması doğru olan konular ile giriş yaptı. İman nefeslerini saydı. Sonra tevhidin ne anlama geldiğini sıraladı. La i dedi. Sonra Allah'ın e, sıfatları konusuna geçti, sıfatlarını saydı. Sonra bu sıfatlarla ilgili, kelam sıfatıyla ilgili Kur'an tanımını yaptı. Kur'an mahluk mu değil mi? O tartışmaya geldi. Sonra yine kelam sıfatıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de yer alan İlgis'in veya Firavun'un sözleri mahluk mu değil mi? O tartışmaya değildi. Sonra yine sözle ilgili Allah'ın konuşması, kelam sıfatının anlamı nedir? Onu anlattı. Sonra Allah'ın bu sıfatlarının konuşması, görmesinin insanlık gibi olmadı bir alete, organa ihtiyaç duymadığını anlattı sıfatlarla ilgili. Sonra e, gene sıfatlarla ilgili, Kur'an'da geçer, geç, e, nefs gibi sıfatlar, e, ne anlama gelir, bunlar tevhid nedir, onunla ilgili konuyu anlattı. Sonra gene sıfatlarla ilgili olan kader konusuna geldi. Kaderdeki Allah'ın bilmesini ne anlamak ediyor, Allah'ın bilgisi artan mazalık mı, kader de levh nasıl yazdı, onunla ilgili konuyu anlatmış oldu. Buraya kadar gelmiş olduk. Bundan sonraki haftaya giderse de iman konusu başlıyor. İmandan başlar, ilerleriz. Şimdi paylaşımı bitirdim. Son iki dakikamız var. Bugünkü konuyla ilgili, okunan yerle ilgili sorunuz var mı arkadaşlar? Tamam mı? Bu şekilde devam edelim haftaya. Yöntem sizin için uygun mu? Okulunca takip edebiliyorsunuz. Net zaten, değil mi? Evet hocam, takip edebiliyoruz. Tamam, sıkıntı yok. O zaman haftaya görüşürüz. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Teşekkürler hocam. Hadi görüşmek üzere.